her şey Didier Rolan isimli bu doktorun başının altından çıktı. Marsilya'da İmmünoloji Enstitüsü'nde çalışan bu doktor koronavirüsün en şiddetli olduğu günlerde dedi ki: "Bir ilaç var, Hidroksiklorokin. Ben kendi hastalığımda kullanıyorum ve acayip iyi sonuçlar aldım. Hiç üzülmenize gerek yok. Bu hastalıktan korunmak ve yakalandıysanız tedavi olmak için bu ilacı yeterli. Başka bir şeye gerek yok." Ve tabii ki hemen büyük bir eleştiri ile karşılaştı Çünkü diğer olanın bir özelliği var daha önceki çalışmalarında ufak tefek bir takım sahtekarlıklar yapmış sonuçları değiştirmiş Hatta bu yüzden bir dergiden bir yıl yazı yazma cezası almış ama değişen bir şey olmamış bir de üstüne üstelik bu açıklamalardan sonra Donald Trump çıkıp demez mi ki ya hidroksigorokin diye bir ilaç var acayip iyi bir ilaç çok mutluyum bir ilaçtan işler biraz daha renklendi üstün üstelik Macron da bu konudaki ünden bir parça puan alabilmek amacıyla bu doktoru hastanesinde ziyaret etti ve Fransızlar bu doktorun hastanesinin kapısını sıraya girdiler aradan bir zaman geçti bir baktık Donald Trump çıktı Ben de doksikler o kullanıyorum bir sürü doktor da kullanıyor Ben de kullanıyorum bunda ne var Hemen arkasından sanki üst üste sözleşmişler gibi Lancet'te bir çalışma yayınlandı. Dünyada hidroksiklorokin kullanan Hastalarda ciddi aritmiler ve problemler, hayati tehlikeler ortaya çıktığı anlaşıldı ve Dünya Sağlık Örgütü de dedi ki bu çalışmaları durduruyorum ben kardeşim. Gerçi bu çalışmada ufak tefek bazı sıkıntılar var. Örneğin klorokin gibi daha toksik olan bir formu kullanılan ciddi bir hasta grubu var. Higlerox kullanılan da bir grup var. Bazı hastalar çıkartılmış ama sonuçta bu ilaç öyle basit bir ilaç değil. Ciddi yan etkileri olan bir ilaç. Fakat asıl önemli nokta şu, asıl önemli nokta acaba korumada bir faydası var mı? Trump'ın dediği gibi özellikle Amerika'da ve Fransa'da hatta İngiltere'de yoğun bakımda çalışan ve ciddi risk altında olan doktorların bir kısmının koruyucu olarak hidroksiklorokin kullandıkları biliniyor. Ama bir tarafta hidroksiklorokin yani ucuz bir ilaç bir tarafta ise 23 şirketin yarıştığı aşı. Fırtınası geliyor. Evet pek çok şirketten aşıyla ilgili haberler geliyor. Yakın zamanda aşı ortaya çıkacak ama ne kadar başarılı olacak işte onu bilmiyoruz. Bu arada küçük bir haber daha çıktı. Avrupa Birliği 2017 yılında dünyadaki bu aşı üreten firmaları demiş ki "Genel kardeşim hep beraber SARS gibi yeni bir bela çıkmadan aşı geliştirelim. Onlar da bunu reddetmişler. Herhalde şimdi kafalarını dağlara taşlara vuruyorlardır. Çünkü bu o kadar büyük bir alan haline dönüştü ki aşıyı üreten kişi veya aşıyı üreten birden fazla firma milyarlarca dolar para kazanacak. Evet hidroksiklorikin hakkında ciddi yan etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Ama Donald Trump koruyucu olarak hidroksiklorikin kullanıyorsa biraz oturup düşünürüm ben. Hoşçakalın.